Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videonun eşliğinde başka bir video daha göreceksiniz. Bölünmüş ekranda ya, tamamen ekran şeklinde. Bu bir kadavra diseksiyonu. O yüzden bazılarınızı hoşlanmayabilir. Ama en azından yağlar konusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Sizi çok fazla korkutmayacağım, endişe etmeyiniz. Biliyorsunuz insan vücudunda yağ hem cilt altında bulunuyor, hem de aynı zamanda kabaca %90'ı Cilt altında bulunmasına karşın yüzde on civarında ise iç organlarımızda, özellikle karnın üzerindeki omentumda, bağırsakların çevresinde de yağ bulunabiliyor. Hatta kalbin üzerinde de yağ bulunabiliyor. Halk arasında da kalbi yağ bağlamış deniliyor. Hakikaten bazı kalpler bizim gördüğümüz oldukça ciddi bir şekilde yağlı kalpler görebiliyoruz. Zaten onlar da kalp damar hastalıkları olabiliyor. Şimdi kadınlar özellikle orta yaştan sonra süratli bir şekilde ...karın bölgesinde ve kalça bölgesinde erkekler nazaran daha fazla yağ biriktiriyorlar. Halbuki oranlara baktığınız zaman gördüğünüz şey şu. Kadınlarda %20 ile %35 oranında iç bölgede yağ var. Erkeklerde ise %8 ile %25 oranında yağ var. Yani erkekler biraz daha şanslı, kadınlar ise zaten doğal olarak yağ dokusundan zengin bir vücut yapısına sahipler. Burada şöyle bir konu var özellikle iç bölgedeki karın içindeki yağlar arttığı takdirde kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet haliyle daha fazla görülüyor. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Zayıflamanız gerekiyor ve bu çalışmaların hepsini yapan kişilerde sanırım Söyledikleri ölçülerde zayıf insanlar değil, bizim kupkuru dal gibi olmamızı istiyorlar. Çünkü bütün vasıtlık resimlerinden kurtulabilmek için hem cilt altı yağ dokularınızdan kurtulacaksınız, hem de iç organlarınızdaki yağ dokularından kurtulmanız gerektiğini söylüyorlar. Yani sonuçta tor haline dönüşmemizi bekliyorlar. Ama yağ dokusu ve yağ hücresi üzerinde o kadar çok araştırma yapılıyor ki, bakın gelecekte obezitenin artışıyla beraber bu araştırmalar çok daha fazla olacak. Ve bize söyledikleri kadarıyla diyorlar ki sadece diyet yapmanız yetmez, visceral yağ dokunuzu da ortadan kaldırabilmek için iki şey daha yapmanız lazım. Bir spor yapmanız lazım, ciddi egzersiz yapmanız lazım, kısa süreli yoğun egzersiz yapmanız lazım. Bir de uykunuza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorlar. Özellikle az uyku uyuyanlar orta yaştan sonra iç bölgedeki yağların daha yüksek oranda olduğunu söylüyorlar. İşte Bizi bekleyen müthiş görev. Y yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, aç kalacağız. Efendim, değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.